Piyasalar yeni bir haftaya başlıyoruz. Türkiye bugün kapalı ama Amerika değil, Amerika açık. Amerika 1 Mayıs kutlamıyor. Neden acaba? Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ilginç bir haftaya giriyoruz. Çok büyük veri akışı var. Bizim ekonomistler bu sırada ne diyorlar? Altın alın diyorlar. Amerika batacak diyorlar. Dün bir ekonomistimiz de dedim meta'daki artış tamamen manipülasyon. Artmaması gerekirdi. Zaten nazla da manipülasyon artıyor falan diyor. Bakalım gerçekten neler oluyor. Amerikan ekonomistler ne olup bitiyor? Bu hisse senetleri nasıl etkileyecek? Kendi görüşümü size anlatacağım. Ve şaşıracağınız şeyler söyleyeceğim ve sandığınızdan çok daha olumlu konuşacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Ekonomistler arasında resesyon korkuları zirveye tırmanmış durumda. Amerika'da yapılan bir ankette ekonomistlerin %67'si resesyon bekliyor. %20'si sert iniş ama resesyon değil diyor yani resesyona yakın bir şey sadece %13'ü yumuşak iniş bekliyor. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomisinde bir küçülme de var hakikaten. En son gelen gayri safi milli hasıla büyümesi ilk çeyrek için %1.1 daha önceki dönemde daha yüksekti %2.6. Buradan da ekonomistler resesyonun gelmekte olduğuna paramparça olacağımıza inanıyorlar. Lakin borsa öyle düşünmüyor. Borsa geçen haftayı yükselişle kapattı. Hem de ne haber akışına rağmen hem ekonomide küçülme haberleri geldi. Hem biraz sonra bahsedeceğim çekirdek enflasyonla beklentinin azıcık üstünde bir şeyler geldi. Hem bir yandan da First Republic Bank batıyor meseleleri var. Bütün bu haber akışına rağmen borsa bir geriye çekildi. Sonra sert yukarı doğru geldi. Özellikle teknoloji şirketleri hisse senetleri borsa yukarı doğru taşımayı becerdiler. Aslında bakarsak yılbaşı ...borsalar iyi gidiyor. Nasdaq %16.82 yükselmiş. Epey bir manipülasyon yapıyorlar bizim o ekonomist kardeşimize göre. Altın %9.47 yükselmiş. Bitcoin %77 yükselmiş. Dow Jones 2.87. Standard Poor's'ı %8.59 yükselmiş. E nasıl oluyor bu ya? Acayip resansiyon gelecek. Enflasyon gelecek. Mahvolacağız. Bankalar batacak. Bu borsa neden yükseliyor? Gerçekten o ekonomist arkadaşlarımızın söylediği gibi... ...süper dev bir manipülasyon mu dönüyor? Yoksa acaba yatırımcılar... Pek çok ekonomistin göremediği bir şey mi görüyorlar? Ben size söyleyeyim. Pek çok ekonomistin göremediğini görüyorlar. Nedir? Ekonomistler genelde geçmişe bakıyorlar ve diyorlar ki mesela hala 12 aylık enflasyon %5'in üstünde bu çok yüksek. Oysa aslında baktığımızda son 9 ayın ortalama enflasyonu yıllıklandırırsak %3.2'ye geliyor bu. Hatırlarsanız daha evvel başka bir videomda bundan bahsetmiştim. Linki yukarıda. Geleceğe yönelik veriler de olumlu devam ediyorlar. Mesela en son geçen hafta gelen enflasyon verilerinde gördük ki Mart ayında aylık enflasyon manşette %0.1'e inmiş. Yıllıkta ise %4.2. Ama bu yıllık geçen dönemin yükünü taşıyor. Eğer son aylığı geleceğe doğru yıllıklandırırsak enflasyon %1.2'ye gelmiş durumda. Yani Fed'in %2 hedefini bile altında. Tabii o zaman hemen diyorlar ki ama Fed ona değil efendim çekirdeğe bakıyor diyorlar. Çekirdeğe baktığımızda yani içinden gıdayı ve yakıtı ayıkladığımızda %0.3 gibi gözüküyor aylık enflasyon. Bunun da yıla vurursak %3.6 bu tabi %2 hedefinin üstünde epey ve biraz da zor düşüyor, yavaş düşüyor. İşte ekonomistler bu sefer de buradan yükleniyorlar. Bak manşet düştü ama burası düşmedi yanılıyorsunuz işte enflasyon geri gelecek vs. Buradaki temel sebep ekonomistlerin hep yine geçmiş veriye bakması. Bizim ise yapmamız gereken ileriye doğru bakmak ve bazı temel verilerdeki gecikme etkilerinden kendimizi kurtarmaya çalışmak. Mesela MTA fiyatlarına bakalım. MTA fiyatları enflasyon için çok önemliler çünkü üretimin ana girdisi. Petrol de biliyorsunuz OPEC kısıtlarından dolayı hıf bir yükseliş oldu sonra geriye geldi. Yine 80 dolardan alta indik. Tahmin etmiştim galiba ben bu kanalda bunu. Bir de bunun üzerine diğer MTA'lara baktığımızda Bloomberg Commodity Endeksi diye bir endeks var Spot'ta. Aşağı yukarı enflasyonun iki ay öncesinde koşuyor. Yani emtia fiyatlarındaki düşüşlerin enflasyon yansıması iki ay civarında sürüyor. Neden? İşte şirketin eline zaten daha haber yüksek fiyattan alınmış ürünler oluyor. Onların yerine yenisinin gelmesi, üretime katılması. Bu bir zaman alıyor. Ve böyle baktığımızda iki ay önden koşar. Ve şuradaki beyaz çizgi şu anda emtia fiyatlarındaki sert düşüşü bize gösteriyor. Bir süre sonra enflasyon da bunu takip edecek. Önümüzdeki günlerde enflasyondaki düşüşün... Ürün tarafında süper sertleşerek gittiğini göreceğiz çünkü önümüzdeki 1-2 içerisinde MTF fiyatlarındaki düşüşler buraya yansıyor olacaklar. Enflasyonu tetikleyen temel sebeplerden bir tanesi neydi? Tedarik zincirlerindeki sıkıntılar. İşte COVID'ler vesaireler. Onlar bitmiş durumda şu anda. Bakın bu bize neyi gösteriyor? Regional Fed Composite Supplier Delivery Times. Yani tedarikçilerin ürünleri teslim etme zamanlarındaki hızlanmayı bize gösteriyor. Buradaki beyaz çizgi. Ve görüyorsunuz ki çok erken teslimatlara başlamışlar. Artık gecikmeler yok. Yani tedarik zinciri rahatlamış anlamına geliyor bu. Ürün bollaşıyor. Ürün bollaşıyorsa ne yapacak? Daha tarihte hep olduğu gibi şu mavi çizgideki enflasyon endeksi de bir süre sonra takibe geçiyor olacak. Burası bize önümüzdeki aylarda çok sert bir enflasyon düşüşü. Disinflation önce yani enflasyon durması sonra da belki deflation yani fiyatların geriye doğru gidişi sürecine gideceğimizi gösteriyor. Bağırıyor veriler aslına bakarsanız. Çekirdek enflasyonu yüksek tutan en önemli faktör kiralar. Kiralar düşmüyor. Neden kiralar düşmüyor? Çünkü zaman alıyor. Bakın bu grafik bize neyi gösteriyor? Amerika Birleşik Devletleri'nde kiralardaki düşüşün tarihi olarak enflasyonu 10 ay geriden takip ettiğini gösteriyor. Neden böyle oluyor? Daha ben videolarında bahsettim. Sözleşmelerden dolayı. Çünkü sizlerinize bir sözleşme var. Sözleşme yenilme dönemi geliyor. Eğer o ay enflasyon yüksek gözüküyorsa siz o ay enflasyonundan sözleşme yeniliyorsunuz. Bunun ileriye doğru adım adım düşmesi lazım. Bu 10 ay civarında bir gecikmeyle geliyormuş. E burada baktığımızda ...eğer enflasyon geriye doğru gidiyorsa beyaz çizgi %5'e inmiş durumda... ...bir süre sonra kiraları da bunu takip etmemesi zaten mümkün değil. Uzun zamandır söylüyorum. Ve tahminim o ki bu ay belki değil... Ama Haziran'dan itibaren, Mayıs Haziran'dan itibaren kiralardaki sert düşüşe tanık olacağız. Bunun ilgili aslında başka kanıtlarımız da var. Case-Shiller National Home Price Index Year-over-Year year diyor burada. Bu barınma giderlerini takip eden bir indeks ve çok günlük bakıyor. Yani o ay, o hafta yenilenen sözleşmelerden bakıyor mesela Ve diyor ki burada 15 aylık bir gecikmeyle de olsa mutlaka Enflasyon içerisindeki kiralara azalma olacak. İşte beyaz çizgi bize bu endeksi gösteriyor. Sert düşüşte şu anda kiraların burada zirve yaptığını tahmin ediyoruz. Buradan kiralarda bunu yavaş yavaş takip etmeye başlayacak. Neden bu gecikme var? Çünkü bu endeks bugün yenilenen kira sözleşmelerine bakıyor. Oysa enflasyon içerisindeki kira geçmişe bakıyor. Fark buradan geliyor. Yani önümüzdeki aylarda kira düşecek. Bu da çekirdek enflasyonun en temel faktörü aslında. Evet anladığınız üzere enflasyon düşüyor. Enflasyon düşüyorsa resesyon olmaz. Sebebi şu. Resesyonu Amerika kendisi yaratıyor şu anda. Yani Amerika'da tüketicimiz satın almayalım canım falan demiyor. Öyle büyük dertler yok. Tam tersi en son büyüme rakamları tüketicinin acayip satın alma derdini olduğunu gösteriyor. Fakat Merkez Bankası faizleri yükseltince tüketici alamaz hale geliyor. Bu kadar basit. Mesela otomobil satışları çok sıkıntıda hale geliyor. Çünkü krediler yüksek. Neden peki FED faizleri yükseltiyor Amerika Merkez Bankası enflasyon yüksek diye yüksel. Enflasyon yükselmeyecekse ve eğer fetteki sevgili beyler hanımlar şu benim gördüğüm rakamlardan eminim daha fazlasını görüyorlar. Bunları biraz okuyabiliyorlarsa Fed'in faiz artışlarında sona geldiğini söyleyebiliriz. Yani dediğim gibi daha evvel muhtemelen 25 bas puanı bu çarşamba artacaklar. Sırf daha belki sözlerini tutmak için konuşacağız biraz sonra detayını. Ama daha sonrası yok çünkü enflasyon düşüyor. Enflasyon düşüyorsa niye faiz artırsınlar ve faiz artırmıyorlarsa Amerika neden resesyona girsin? Çok basit hep baştan beri söylüyorum meselenin çekirdeği enflasyondur. Eğer enflasyonda beklenti bozulursa bütün varsayımlarımı değiştiririm. Ama şuradaki rakamlar bana enflasyondaki düşüşün aslında hızlanacağını söylüyorlar. Bütün bunların yanı sıra bugün çok önemli bir veri geliyor. ISM. Nedir bu? Amerika Birleşik Devletleri'nde üretim şirketlerindeki satın almacıların geleceğe yönelik öngörüleri. Çok çok kritik tabii. Çünkü bu satın almacılar ekonominin nasıl gideceğini okumaya çalışıyorlar. Talep nasıl olacak? Ona göre satın alma kararları veriyorlar. Son dönemlerde Amerika'da envanter rakamlarına ciddi düşme var. Aslında ekonomideki küçülme sebebi de buydu. Neden? Çünkü bu satın almacı arkadaşlar ekonominin yavaşlayacağını inandılar ve satın almayı kıstılar. Gerçi tüketici yine mal peşinde o yüzden önümüzdeki dönemde tekrar almaya başlayacaklar ama yaşanan buydu. Bugün bununla ilgili veri geliyor, en son veri geliyor. Anketin sonuçlarını göreceğiz. Beklenti 46.7. 50'nin altında olması ekonominin iyi olmadığını gösteriyor. Bir önceki dönem 46.3'tü. Ona göre birazcık daha iyi bir beklenti var. Şimdi tabii bu bir beklenti, bu bir anket olduğu için o görmekte zor. Ama eğer burada satın almacılar derse ki hayır biz aslında ekonomiyi daha iyi görüyoruz. Bu 50'lere doğru yaklaşmalı ve yukarıya doğru gitmeli. Veya derlerse ki yok yok biz çok kötü görüyoruz. O zaman da 46'nın aşağısına doğru inmeli. Ve ISM endeksi çok önemli bir endeks ekonominin nereye gideceğini anlamak için. Buna işte leading indikatör diyoruz. Yani geleceğe bakan bir indikatör. Ve ISM'deki değişimler önümüzdeki dönemde Amerikan ekonomisinde yaşanacakları bize gösterecek. Peki ISM verisiyle enflasyon arasındaki bağlantı akıyor? Aşağı yukarı 7 ay gecikmeyle enflasyon ISM'i takip ediyor. Buradaki grafikleri görüyorsunuz şu anda ISM'de ciddi bir geriye doğru gidiş var. Bu geriye gidişin hızlanması aslında enflasyondaki geriye gidişin hızlanacağı anlamına geliyor. Bugün bile baktığımızda şu anda ISM'in olduğu seviye itibariyle baktığımızda Amerika'da enflasyonun zaten %2'nin altı inmiş olması gerekirdi. Bunlar çünkü görüyorsunuz eninde sonunda birbirlerini yakalıyorlar. Zaten bende de ne diyorum son manşet enflasyonuna bakınca Amerika'da enflasyon %1.2'ye inmiş durumda. Amerika'da enflasyonun yüksek kalmasının sebeplerinden bir tanesi olarak iş gücü pazarlarının gücü gösteriliyor. İşte işgücü pazarı çok kuvvetli, işsizlik pek yok. Bu yüzden maaşlar biraz yükseliyor. Bu da enflasyonu tetikliyor deniyor. Oysa aslında ISM bir süre sonra işgücü pazarında kırılacağını gösteriyor çünkü yine burada gördüğümüz gibi önden koşu ayasem ve bir süre sonra insanlar işten çıkartılmaya başlıyorlar zaten bu etkilerini görüyoruz bundan dolayı bugün gelecek düşük bir ayasem bize neyi gösteriyor olacak? Amerika'da işten çıkarmaların hızlanacağını gösteriyor olacak. Yani ekonomistlerin resesyon beklentisine hizmet eden bir rakam olacak bu. Diyeceksiniz ki hocam peki o zaman borçlar çökmeyecek mi? Hayır çökmeyecek. Neden çökmeyecek? Çünkü ISM'in geriye doğru gittiğini okuyan tek kişi ben değilim. Pek çok ekonomist bunu okuyor. Ve ISM geriye gittikçe ne yapmış Merkez Bankası geçmişti? Bir yerden sonra parayı hep gevşetmeye başlamış. Bir kere piyasalar buna oynuyorlar. Bunu bir anlayalım. Ama daha da önemlisi... ...aslında şu anda borsaların fiyatlamasına baktığımızda... ...ISM'in çok daha kötü seviyelerini fiyatlıyorlar. Yani bir önce ne dedik mesela? Dedik ki şu anda 46 seviyelerinde. Oysa Nasdaq'a baktığımızda aslında daha düşük bir ISM'i fiyatlıyor. Yani zaten borsalar önden koştular. ISM'deki düşüşü fiyatladılar. Bugün gelecek bir 1-2 puanlık düşüşün bir önemi yok. Hatta borsalar biraz ileriye doğru bakıyor. Ve diyorlar ki bu ISM'deki düşüş yavaşladığı anda... Borsada kendine gelmeye başlayacaktır. Bu nedenle borsanın oynadı konuşuyor. şu... ...ISM düşebilir biraz daha... ...biz bunu zaten fiyatladık önemli değil... ...ama bu ISM'in düşüşü FED'in elini zayıflatır. Belki bu hafta gelecek faiz kararında değil... ...ama sonrakiler de mutlaka etkiler. Çünkü ISM'deki sert düşüş... ...ekonominin ciddi sert bir resesyona doğru... ...gittiğini gösteren bir şey. FED sert bir resesyon istemiyor. Yumuşak bir yavaşlama istiyor. Ufak bir resesyonu istiyor olabilir ama sertini istemiyor. Bunun da anlamını borsa gayet net okuyorlar... ...Fed faiz artışlarında duracak diyorlar. 15 bas puan daha gelebilir ama soru duracak diyorlar. Enteresan bir şekilde şirket CEO'ları da olumlu bakıyorlar geleceğe. Yeni yapılan ankette CEO'lar dibi bulduğumuzu gösteriyorlar. Buna Conference Board CEO Confidence deniyor. Yani şirket CEO'larının geleceğe ne kadar güvenle baktıklarını gösteriyor. Ve bunlar diyorlar ki biz bizce dibi vurduk bu yavaş yavaş yukarıya doğru gelecek diyorlar. Bu tabii neye yansıdı? Şu ana kadar açıklanan bilançolarda hep beklentinin üzerinde kalmayı becerdi şirketler. Geçen yıla göre düşüş elbette var. O doğru. Ama bekletti üstte kalmak bizim oyunumuzun adı bu ve bekletin üzerine açıklanan bilançoların %80'inde sekseninde kalmayı becerdi şirketler ve CEO'lar geleceğe yönelik genel olarak çok da olumsuz açıklamalar yapmadılar birkaç istisna hariç ve çok önemli başka bir konu Çin gevşemek zorunda neden Çin gevşemek zorunda çünkü ekonomi açtılar Covid sonrası ama büyüme geri bekledikleri hızda geri gelmedi bu durda Çin bir söz soru parayı gevşetecek Çin parayı gevşetince ne olmuş 12 ay gecikmeyle hep geçmişti çip hisseleri yukarı doğru gitmeye başlamışlar. mikroçip hisseleri şu anda bence dibi buluyorlar yavaş yavaş. Buradan yukarıya doğru gitmeye başlayacaklar çünkü Çin tekrar ekonomi açıyor, aradaki ilişkiyi görüyorsunuz. Bütün bunların ışığına baktığımızda bu çarşamba günü 25 baz puan faiz artışı bekleniyor. Bu artık fiyatlanmış durumda, olasılık %88 olarak gözüküyor. Hazine ilgili bazıları yine de ufak artış bekliyorlar ama genel olarak Haziran sonrasında duruş ve ondan sonra yılın sonuna doğru Fed'in faizleri adım adım indireceği ve veya buralarda bir süre takılacağı düşünülüyor. Benim tahminimde bu hafta Fed'in 25 bas puan faizi artıracağı ama olumlu bir açıklama yapacağı. Yani nasıl bir olumlu açıklama? Önümüzdeki dönemde faiz artırıp artırmamayı gelecek veri akışı çerçevesinde bakacağız. Şu anda net bir kararımız yok bu yeterli. Faizi artıracağız demesinler yeter ki veyahut da faiz artışlarını hala düşüyoruz demesinler. Faiz düşüreceğiz asla demeyeceklerdir. O çünkü piyasalara aniden büyük bir atak yaptırır onu istemiyorlar. Çünkü tekrar enflasyonu coşturur diyorlar. Ama bu tonda bir açıklama yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Böyle baktığımızda dört ayrı FED senaryosu var. Bir tanesi faiz artışını durdurduk ve çok da olumlu bir açıklama. Hiç bunu beklemiyorum ama böyle bir şey olsa tabi borsa coşar gider. Bu çok düşük bir olasılık bence. İkinci bir açıklama faiz artışını durdurduk çünkü işte bankalar tarafında kıyametler kopuyor. Durum kötü falan o zaman batarız, çökeriz. Bunu da beklemiyorum. Üçüncü bir olasılık 25 bas puan faizi artırıyoruz ve duruyoruz burada. Nötrüz piyasaya bir görmek istiyoruz olan biten veri açıklamalarını. Bunda borsa böyle biraz yukarı biraz aşağı, acık aşağıya doğru da gönelebilir hatta. Niye? Çünkü biraz beklentiler satın almış olabilir ama hani böyle ortalarda bir yerde durup ilerideki veri akışlarını beklemeye geçeriz. Ona geleceğim biraz sonra. Veyahut da 25 bas puan duruyoruz ve umlu bir açıklama. Buradaki umlu açıklamadan kastım faiz artı düşünmüyoruz şu anda piyasadan çok yeni veriler gelmezse ve enflasyonun da düşmekte olduğunu enflasyondaki kira gibi geciken faktörlerin etkilerini önümüzdeki aylarda göreceğimizi, şu ana faiz artışlarının enflasyonu düşürmeye büyük oranda yeterli olabileceğini düşünüyoruz diyecekler. Yanlış anlamayın. Enflasyon hala yüksek, mücadelemiz bitmedi diyecekler. Ama sonrasında, evet yüksek ama bizim önlemlerimizin işe yaramaya başladı adım adım görüyoruz ve önümüzdeki dönemde haber akışına bakacağız diyecekler. Bu olumlu olacak ve borsayı hafif yukarı doğru götürecek. Yani bu hafta, çarşamba günü gelecek, FED faiz açıklamasından Büyük bir borsa coşkusu beklemiyorum. Bunu bir koyalım. Şu gelirse tabii harika olur ilk senaryo ama beklemiyoruz onu. Büyük bir borsa coşkusu beklemiyorum. Ama borsaların hafif yukarı doğru gitme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Çarşamba günü. Ama haftanın gerisinde ve gelecek haftada bazı önemli veri akışları var. Bunlar işte bütün senaryoyu netleştirecekler. Nedir? Perşembe günü bu takvimde göstermiyor ama Apple bilançosu geliyor. Apple bilançosu çok çok çok önemli. Yarın katıl üyelerime özel bir Apple değerlendirmesi yapacağım. Siz de henüz katılmamışsanız aşağıdaki katıl duşundan basarak... Hemen bizlerle beraber olun. Orada Apple'ın bir geleceğine bakmaya çalışacağız. Detaylarına onları anlatmaya çalışacağız. Çok önemli bir lanço. Çünkü Standard Poor's endeksinin tek başına %17-18'ini oluşturuyor. Bir de en son büyük teknoloji bilançosu Kapanışı onunla yapıyoruz. Apple normalde bu kadar geciktirmez. Çok iyi bir haber değil bence bu yönüyle. Ama bu çok çok önemli. Ve eğer çarşamba günü Fed faiz tarafında benim dediğim gibi... Bir sonuç açıklarsa ve Apple perşembe günü kötü olmayan bir bilanço açıklarsa çok iyi olmasına gerek yok. Hedeflere yakalamaları, hedeflere açık gerisinde kalmaları vesaire soru değil bunlar. Borsa yükselişini hızlandıracak. Cuma günü işsizlik verisi gelecek. Eğer cuma günkü işsizlik verisinde de Amerika'da işsizliğin gerçekten hızlanmaya başladığını görürsek bence borsa biraz daha da hızlanacak. Ama unutmayın çarşamba günkü Fed açıklamasına paralel konuşuyorum. Eğer Fed derse ki İşsizlik verilerine bakacağız, oradaki gelişmelere bakacağız, ona göre karar vereceğiz ileride derse ve burada işsizliğin artmakta olduğu görülürse piyasa bunu olumlu yorumlayacak. Çünkü Fed'in de işsizliği gördüğünü ve bundan dolayı faiz artırmaya artık düşünmeyeceğini hatta belki yavaş yavaş düşürmeye başlayacağını inanmaya başlayacak piyasalar. Gelecek hafta ayın 10'unda ve 11'inde iki çok önemli veri geliyor. Ayın 10'unda tüketici fiyatlarına, ayın 11'inde de üretici fiyatları endeksindeki Artışa bakacağız yani gerçek enflasyon verileri orada geliyor. Ve eğer bunlar iyi gelirse süper süper olacak. Bu arada şunu söylemekten de fayda var. Bu ayki ki enflasyon düşüşü bir ay önceki kadar iyi olmayacaktı. Çünkü 2022 Nisan enflasyonu düşük bir enflasyonu. Baz etkisinden dolayı biraz yavaşlayacak aşağıya doğru gitme. Ama aşağıya doğru gitmeye devam ediyorsak ve bu çekirdeğe de yavaş yavaş yansımaya başlamışsa gecikmeli kira enflasyonundan dolayı o zaman işte süper olumlu bir Mayıs ve ben bu senaryoya inanıyorum. Bu senaryonun varsayımlarını söyledim. Yani bu varsayımlardan ters gidenler olsa tekrar konuşacağız. Ama özetlemem gerekirse, evet Amerikan ekonomisi yavaşlıyor ama bir resesyon henüz yok. Resesyona sebep olacak şey enflasyonun yüksek olması. Çünkü enflasyon yüksek olursa, Merkez Bankası faizler konusunda inatçılık yapacaktır. Enflasyonun düşeceğine dair çok fazla işaret var. ISM verisindeki gelişmelerde muhtemelen bu varsayımlarımı kuvvetlendirecek şekilde akmaya nam edecek. FED bunu bu toplantıda çok kabul etmeyecek ama tonunu biraz düşürecek. Ve ondan sonra da Apple çok kötü bir bilanço açıklamayacak. İşsizlikte artış devam edecek ve gelecek hafta gelen enflasyon verileri olumlu olacaklar. Benim senaryom bu, bas senaryom bu. Bu bas senaryo olursa Mayıs ayında aynen Nisan ayı gibi Olumlu geçireceğiz. Bitcoin ile ilgili olarak da açıkası 29 Nisan yani borsanın kapanış günü itibariyle baktığımızda Bitcoin iyi durumdaydı. İşte hatırlarsanız Nisan ayında hafif bir yükseliş bekliyorum Bitcoin'e demiştim. Onu gerçekleştirmiştik. Dün gece ama ay sonu kapanıştan hemen önce veya hemen sonra bir bin dolarlık bir düşüş olmuş. Ama onun dışında Bitcoin ile ilgili öngörülerimle şimdilik hala geçerli. Eğer ekonomide bu gelişmeler olumlu olursa bu ay kısmetse Bitcoin'i 30 bin üzerine yerleştireceğiz diye düşünüyorum. Bakın görece şeyler olacağını unutmayın anlattıkları bir yatırım tavsiyesi değil. Burada haklı çıkma oyunu oynamıyoruz. Burada geleceğe bakıp para kazanmaya çalışıyoruz hep beraber. Sevgi de kılın, hoşça kalın hoşçakalın görüşmek üzere.